Selamlar dostlarım, benim İricam. Bugün sizlerle beraber Adopt Me'ye yeni gelen güncelleme hakkında sizlere birkaç bilgi vereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz, ses like atmayı unutmayın. Ve bu arada geri dönüş için bir abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Dostlarım oyuna bazı yeni güncellemeler geldi şimdi sizlere hem güncellemeleri okuyacağım hem de ekranda zaten şu an güncellemeler çıkmıştır ama ben yine de okuyacağım Oyun arkadaşlar e, Yeni yıl diye bir şey geldi ay yıldızı diye bir şey geldi bu için e, yeni yıldızı falan yazıyor yeni yılı yazıyor ben şu an çevirme kullanarak tam çevirdim Dört yeni evcil hayvan öküz kutusu ve koruyucu aslan bir de üç Öküz çeşidi yani oks olarak geçen Öküz çeşidi ee, Ay standını Keşfedin ee, yeni arabalar Ve oyuncaklar gelmiş Yeni ay eviyle temalı mobilyalar Yani arkadaşlar bir ev gelmiş Bir de e, temalı mobilyalar Gelmiş işte bu e, Ay yılı mıdır? öyle bir şey var Şimdi biz yavaştan Oraya bir gidelim şöyle yandan Basıp e, standı Gidiyoruz dostlarım Geldikten sonra bakın burada e, şöyle ben bir peti bir kapatayım şurada gördüğünüz gibi bakın Oxbox var sonra işte Guardian Leon var ve e, burada araba var bu gördüğünüz araba 2000 e, bundan bir tane alacağım bir tane bundan alacağım. Hepsinden alacağım çünkü bunlar belki ileride değerlenebilirler yani sizler de bunları almayı unutmayın Bunlar ileride değerlenirlerse sizler için bayağı bir faydası olacaktır Guardian Leon'u Aslında almaya gerek yok yani şu anlık almayacağım Yani bir gereği yok belki ben onu trade'lerden zaten alırım Şurada da arkadaşlar 350 oyun parasına Oxbox var gördüğünüz gibi Yanlışlıkla trade attı adam Onu kabul ettim şu an gördüğünüz gibi Oxbox'lardan bayağı alacağım. Yani paramın hepsini belki Oxbox'a harcıyor olabilirim şu an. Ee, sizlerden yani neler çıktığını falan göstereceğim. Şu arkada zaten yazıyor neler çıktığı hakkında ama ben size detaylı bir e, bilgi olarak göstereceğim. Tamamdır şu an paramız bitti. Şöyle arkadaşlar bakın arkada... Ee, Oks yani normal öküz 6'da ee, 10'luk olarak çıkabiliyor diye biliyorum yani 6'da 10'da aldım ne falan çıkıyor yani zaten bu normal her zaman çıkıyor. Ee, şöyle 10'da ee, 6 çıkma şansı ee, lunar ox yani bu orta değerli olan 10'da 3 çıkma şansı çakma şansını çektim. <gülüyor> Neyse neyse e, metal oksabi onda bir çıkma şansı var e, şu an burada gördüğünüz gibi ben bayağı bir Xbox aldım bakın açıyorum mesela e, buradan böyle açacağım bayağı açacağım yani neler çıkacak merak ediyorum şuradan bayağı açıyorum yani Bakın hep ox mu çıkıyor? Evet, gördüğünüz bakın bir tane metal ox çıktı. Bu işte değerli arkadaşlar. Bu metal ox bayağı şu an değerli. Yani ya da ileride değerlenecek. Şunlardan açıyorum. Zaten trade atıyorlar şu an yani bana. Ee, galiba bayağı değerli. Bence Adopt Me'yi sadece bir alım satım için oynuyorum. Sizler de bu arada arkadaşlar pet satmak istiyorsanız e, Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Şu an yani fazlasıyla açtım ya. Dur şunları ben bir böyle yine ee, kısır döngüye bir sokayım. Tamamdır şunları açıyorum. Evet gördüğünüz gibi o bayağı yani bildiğim şu an 3 e, tane Metal oksum oldu. Yani şu an NFR şey yapabilirim Metal Ox yapabilirim ve yani bayağı güzel ya. Cidden sevdim yani arkadaşlar bu etkinliği. Metal Ox, gördüğünüz gibi Metal Ox'umuz var Sizler de arkadaşlar e, dediğim gibi bu etkinliği yaparaktan edinebilirsiniz yani bayağı güzelmiş ben cidden bu etkinliği sevdim e, Buradan yine para kazanaraktan ben bir şeyler yapmaya çalışacağım ve bu arada yeni gelen arabayı da göstermek istiyorum bakın yeni gelen arabayı da böyle satın aldık Üstünde Robux işareti var Saçma bir şekilde yok Robux işareti değil pardon galiba Robux işareti yani ben öyle hatırlıyorum. Şimdi bir de eve doğru ilerleyelim. Ee, bir de size o yeni gelen evi göstermek istiyorum. Tabii o Robux'ludur diye tahmin ediyorum. Bu yeni gelen pet de bu arada 500 Robux yeniden zaten siz az önce gördünüz. Şimdi evimize geldik Agen. Ben evimi bilerekten böyle kullanıyorum. Çok büyük ev kullanmıyorum. Burada zaten benim apartmanım var. Ee, buradan nev yapıp bakalım aşağıya doğru inelim. Evet, Lunar House. Ev 2000 e, oyun parası fakat bende olmadığı için alamayacağım şimdi. Ama burada olan biri var. Şimdi onun evine girelim o zaman. Bir evini kontrol edelim yani nasıl bir şey olduğunu. Sizlere öyle göstereyim. Girişinde böyle bir yer var. Evet, böyle girişleri böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan böyle. Yani güzel aslında ya, baya güzel duruyor ama... Burası da böyle. Şuradan ilerliyelim. Ee, buradan bir çıkış var. Burası galiba arka bahçe gibi bir şey var buranın. Oraya çıkıyor. Burada böyle. Burası da. Yani böyle gördüğünüz gibi ev biraz geniş. Ee, burada mesela ne yapılır? Şu tarafa. Böyle petlerinizi böyle besleyebileceğiniz adam da zaten yapmış. Ve bu arada bakın yeni gelen şöyle de. Süslemeler var yani süslenmiş mobilyalar var dediğim gibi ekranda okumuştum size Yeni gelen süslenmiş mobilyalar var yani bayağı bir güzel bir etkinlik Şurası exit home bir dakika anlamadım ben Aha aynen dediğim gibi buranın da bir balkonu var ee, Gördüğünüz gibi balkondu yukarıda şöyle gördüğünüz gibi bayağı efsane bir şey Yani çok da güzel ve bu arada zaten bende şu an 3 tane metal ox var aynen Gördüğünüz gibi 3 tane metalox var. Şu metaloxları birleştirip bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani bir nfr metalox aslı güzel olabilir. Merak ediyorum zaten nfr metaloxu. Neyse dostlarım sizleri de çok tutmak istemiyorum. Güncellemeler hakkında birazcık bilgi verdim sizlere. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar ve bu arada discord sunucumuza da gelirsiniz. Çok sevinirim. discord sunucumuzda birazcık kişi azalama oldu. Hepinize diskurs sunucuma bekliyorum. Ee, sizlere arkadaşlar günlük videolar çekmeye devam edeceğim. Hatta bu şu an bir e, şey videosu. Günlük video aslında. Şöyle bir şey yapacağım. Şu an günlerden çarşamba. Ben çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hatta pazartesi yani öbür çarşambaya kadar videoları çekip, renderlik, yükleyip bir daha çekeceğim. Yani şu an... Ben bu videoyu çekiyorum. Bu videodan sonra başka bir içerik çekeceğim. Ondan sonra başka bir içerik çekeceğim. Ve kanalı yüklüyeceğim böyle yavaş yavaş ki video sorunu olmasın. Neyse dostlarım sizi de çok sıktım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.